Bugün 9 Nisan 2023 Pazar, Güneş günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay sabah saatlerinde Balık Burcu'ndaki Neptünle üçgen görünüm yapacak. Duygularımızın ve sezgilerimizin güçleneceği sabah saatlerinde maneviyat ve sanatsal konulara çekilebiliriz. Uyku ihtiyacımız artabilir, rüyalarımız derinleşebilir. Bilinçaltı çalışmaları ve tefekkür içinde sabah saatleri uygun olabilir. Ay öğlen 12.09'da Boğa Burcu'ndaki Venüs yaptığı karşıt açının ardından boşluğa girecek. Duygusal güvence ihtiyaçlarımızın artacağı öğle saatlerinde kadın figürlerle ilişkilerde sorunlarla karşılaşabiliriz. Kişisel konfor, güzellik, estetik, maddi konularda bazı memnuniyetsizlikler oluşabilir. Ay boşlukta ilerlerken önemli alışverişlerden uzak durmakta fayda var. Dinlenebilir, keyif aldığımız uğraşlara zaman ayırabiliriz. Ay 15.56'dan itibaren yay burcunda ilerlemeye başlayacak. Akşam saatlerinde ay balık burcundaki satürne dik açıda olacak. Kişisel görev ve sorumluluklarımıza daha fazla odaklanıp duygusal alanda bazı baskı ve kısıtlamalar hissedebiliriz. Akşam saatlerinde aile büyükleri ve otorite figürleriyle de ilişkilerde zorlanabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.